Kavgalarım var, emin olmadan adımımı atmadım asla Kalmadı şansa, belki bu yüzden sadece kaygılarım varsa Hey, sırtımı delik deşi, sayısını saymadım asla seni göre rahat kafadayım ama sen üstümü görmedin asla Görmedin asla Sınav baskıya boş soruların cevabını veremedim asla Yeteri kadar da kafam dolu beni maga anlamaz asla Anlamaz asla Derdimi sol tarafıma gömüyorum eğer omuzlarım bunu kaldıramazsa Şans tanımazlar dostum ölü bir bedenin arkasından ağlamaz asla Nef Evretimde bir kelimelik değil, tamamen eti bürünmüş haliyim Bazen kısılan bir ses gibiyim, zorlarsan eğer gür çıkacak gibi. gibi Sıralı bir hayalin peşindeyim, peki bizim ceplerimizi dolduracak mı? Tek bir günümü heba etmeden, yaşantım kurtulacak mı? Suç bulacaklar bana olsun, yine de gerçeği bilemeyecekler Konuşup duracak ağzı boşalan, sınırımı benim çizemeyecekler Küfredeceksem anlamı olmanı, maskenizi ben düşüreceksen Yanımda gerçek dostlarım olsun, hep bu yolda yükseleceksem yani omuzun yorulur Yükler artık ağır gelmeye başlar. Taşlar arkadaşlar, saçlar karışık. Zaten ne bekliyon ki başka? Yaşla falan alakası yok bu durum. Saçma belaşka sakın sen kaçma. Bir başka diyarda buluşuruz. Artık yeter ki sakın sen kaçma. Yükselmek olsun hep hayalin. Tamam mı? Geri bir adım mı? Asla şu anneninndekiler bir gerçek kahpe insanlar için surat asma. Çünkü onlar sana hasta başka bir deişle de. Hepsi bir yasta bir bassa Sen ritimlerini kasma Yeter ki sakın sen kaçma. Yeniden başlamak gerekir bu hayata. O ya da bu şey. Ne fark eder? Bırak geride kalanları getirme kafanda Ne de olsa onlar kaybeder Hayatını mahveder ahbeder Keder terket artık beni harbiden yeter Olursun derbeder silersin insanları teker teker Ahbab ah, dedim sana kaypak oldun Maytap geçip sana kinnet oldum Soldu artık arkadaşlıklarınız Yerinizde zamanla doldu Sondu bu kaybedişlerimin hepsi Yerine de hayaller kondu Bozmuyorum artık bu formu Çünkü kardeşliğim size ağır koydu